Kanka bir para katla iftarda iki ekmek yiyelim ya. O kanka danalı mı izliyorsun? Benim kankana... adım Ali. Maraz Ali. Kanka silahları... O, ben, ben, oğlum kime belalıyorsun? Silahları nereden buldun? Lan kime sıklanayım içinde? salak? Bırak lan silahları. Kanka ne yap... Oh. Oh, ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Kanka dur lan. Ah. Neydi oğlum? Ne diyorsun lan? Gözün siktir git lan. Lan neydi ne bırak?